Bizleri hoş karşılayanlar İsa'yı hoş karşılamış sayılı İsa'yı hoş karşılayanlar ise göndereni hoş karşılamış olur İsa'yı hoş karşılayanlar ise dereni hoş karşılamış olur kim ki sadık Canı kabul eyler Bu sadıkla aynı ödüllü alır Sadıkın ödülüne layık olur Göndereni hoş karşılamış olur Sadıkın ödülüne layık olur Göndereni Karşıdanmış bulut bir talibine bir şey veren Bir bardak soğuk su bile içeren Ödülsüz kalmayacaktır katiyen Göndereni hoş karşılamış olur Ödülsüz kalmayacaktır katiyen Göndereni hoş karşılanmış bulur Nisan'ın taliplerinden Naçiz birine merhamet eyleyen Ödüllenir onun efendisinden Göndereni hoş karşılamış olur Ödüllenir onun efendisinden hoş karşılamış olur